Evet arkadaşlar 26 Aralık Çarşamba ile ilgili ikinci videomuz. Başka bir formülasyon maçlarımız aynı. Bunun da tutma ihtimali yaklaşık %50'nin üzerinde arkadaşlar. Daha önce tuttuğumu hemen ispatını yapayım. Sonra bu formüle geçeceğim. Bakın 23 Aralık 2018 Pazar günü çektiğimiz videolardan incelerseniz arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi 8-8-16 kupon yapmıştık. Bakın 0-2 ve 0 burada tutmuş. Hemen burada da ne yapmış? 8. kupon da şurada ikinci formülün 8. sininde tutmuş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bunu tutma ihtimali yüksek ki arkadaşlar. Diyelim ki tuttu mesela şu. Siz bunun altına iki tane daha maç ekleyeceksiniz. İlk yarı ikinci yer eklerseniz alacağınız para fazla fazla üste çıkar. Sonra da artık sistem oynayabilirsiniz, misli oynayabilirsiniz. Tutma ihtimali 3 bu 3 maçın yüzde 60-70 civarında var. Niye arkadaşlar? Çünkü bütün ihtimalleri aşağı yukarı kullanıyoruz. Şimdi maçlarımız aynı. Diğer videolarımız, videolarımızdaki, çarşamba videosundaki bakın. Oranları birbirine yakın olan maçları. Şunu yazmama gerek yok. Çünkü şu tipte o da. Bu Chelsea maçı. Ee, Chelsea'ye biraz daha az oran vermiş. Ben garanti olması açısından yüzde artsın tutma yüzdesi diye onu seçtim. Şu iki maçı şöyle seçin arkadaşlar. Bunu da öyle seçebilirsiniz ya da e, tuttuğunuz takımı seçebilirsiniz. Artık o sizin gönlünüze kalmış. Bakın görüyorsunuz 2.90, 2.30, 2.80, 2.70. Üçüncü maçta istediğiniz gibi seçebilirsiniz arkadaşlar. Oranları böyle yüksek de olabilir tabii. Şimdi bakın 469-0-1-2 şans verdim. 463-0-2-2 şans. 468-0-2 yani hep bunları banko banko oynuyoruz. Şimdi burada 8 kupon var birinci formülümüzde. 469 dört tane sıfır yazdık 469 dört tane 1 yazdık 463 iki tane sıfır iki tane iki iki tane sıfır iki tane iki 468 bir sıfır bir iki bakın bir sıfır bir iki bir sıfır bir iki sıfır iki sıfır iki sıfır iki sıfır iki bunlar birinci ikinci üçüncü kupon dördüncü kupon beşinci kupon altıncı kupon yedi sekizinci kupon arkadaşlar bunun bir tanesi büyük ihtimalle tut, tutma ihtimali var. Biraz önce ispatını yaptım size. Altına iki tane maç bulun. Keyfinize bakın. Şimdi ikinci sekizde şurada bunu da oynayabilirsiniz. Maçları aynen de yazabilirsiniz. Bu sistemi başka maçlar içinde takip ettiğiniz maçlar de uygulayabilirsiniz. Maçlarımız aynı yine. 469, 463, 468. Bakın burada sıfırla 1'e iki ihtimalle oynamıştım. Burada sıfırla 2. Yani şu 1'i değiştirdim 2 yaptım. Burada 02 idi. Burada 01 oynadım. 468'e takip ettiğim bir maç olduğunu düşünelim. Ayrısını yazdım bakın. Diyelim şöyle. Takip ettiğim takımın maçı diyelim. Şimdi 469'a 4 tane 0 yazdık. 0 yazdık. 2 var. 4 tane de 2'yi yazdık. 463'e 1-0, 1-0 yani 2 tane 0, 2 tane 1. 2 tane 0, 2 tane 1. 2-0, 2-1 şöyle yazdık. 468 02 02 02 02 02 02 Evet arkadaşlar bu 8 kupon 8 kuponda bu. Maçları değiştirebilirsiniz veya bu şekildeki verdiğimin mesela 1 2 yapabilirsiniz. Mesela bunu 1 2 yapabilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız onu takip edenler bilir ama formülasyon bu. 2'nin 2 4 6'lı kombinasyonu arkadaşlar bu gördüğünüz. Şimdi tutan 23 Aralık 2018'de tutanı tekrar gösteriyorum. Bakın yorumlar geliyor. Nereden biliyorsun tutacağını diye. Tutma ihtimali yüksek. Bakın görüyorsunuz. Şurada tutmuş arkadaşlar. Gelen sonuçlar bunlar. İsterseniz pazar sonuçlarını açın. Bakın. Şu tutmuş. Dediğim gibi bunun peşine iki tane daha maç ekleyin. İlk yarı ikinci yarı veya bir tane maç ekleyin. Gerisi size kalmış arkadaşlar. O iki maçı beklersiniz. Bunun tutma ihtimali yüksek. Şimdi üçüncü videomuza geçeceğim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımız orada. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olun. Tuttukça, tutarsa oynarsanız yorum yazın arkadaşlar okusunlar. Teşekkürler. İzlemeye devam.